28 Kasım 2019 Antalya Aksu Fatih Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda tekrar Ramazan evet. Özmen. Geçen sene bu sırasında Patlıcan'da rekor gelişim kullandılar. Evet. Bu sene de kullandılar ve diğer yanımızda da ziraat mühendisimiz Murat Vernez Aksu'da aynı zamanda bayimiz rekor gelişim bayisi. Biberde ne gördük bu sene? Patlıcan'da gayet evet. iyiydik. Şu anda i̇kinci verim, ikinci verim, yıl güzel. seramızda kullanıyoruz. Ha, şu anda verim güzel. Verim güzel. Öncelikle bu çeşidini Boy. söyleyelim bunun. Nedir bu Tanker, biber? Takıl. takıl e, kıl ha. sivri diye geçiyor. Kıl sivri diye geçiyor. Bu... Diye geçiyor. Dikim tarihini söyleyelim. Dikim tarihi. 5 Eylül. Eylül, Eylül 2019. Evet. Ee, ne oldu? Bir kısaca özetleyelim ben göstererek. Ben bu kadar gelişen tahmin ediyorum. Yani. yani gelişim anlamında memnulsunuz. Yani. Tutum anlamında. Meyve Tutum, anlamında güzel. Tutum anlamında güzel. Peki buradan e, asat yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Topluyorsunuz. Bura kaç metrekare toplam? 1600 mesela, Kaç şey alıyoruz mesela? Haftalık 500 kilo. Haftalık 500 kilo alıyoruz. İyi evet. midir bu rakam sizin için? Şu an değil Şu an iyi diyorsunuz. Şöyle gösterelim tutumları. Şey anlamında. Çekelim. çekelim. Yavaş evet. yavaş. En azından takıl. kıl sivri yeni toplandı daha burası. Burası yeni toplandı. Evet. Artı sulanıyor. Şöyle gösterelim oraya doğru da. Bilersiniz, daha ilerideki şey. Şöyle şu yandan olurdu. şu araya da gösterebilirsek. E, Bak, oraları alınmamış. Tutum anlamında. Şöyle gidelim ileri doğru olmazsa. Bu tarafa gidelim, oraya gidelim? Valla açısını gidebiliriz. Şöyle gidelim yavaşça Göstere göstere gelin. Siz anlatın bu arada. Yani burada gelişim konusunda memnunsunuz. Gelin ben Biberin tutumu... Tutumu Neyim? ve kalite konusunda ne söyleyebilirsiniz? Ben bunu boy, bu kadar boy yapacağını tahmin etmiyordum. Yani bu güzel boy yaptı. Güzel boy yaptı. Güzel bu boy, yaptı. boy yapması boy size bir avantajı var mı? Verimi arttırır. Verimi arttırır. Daldan verecek ya. Daldan verecek. Boy yaptığı için ha, verimi arttırıyor. Ee, yani ben küçük, alçak kalırsak hiç verim zaten falan. şey devam ediyor. Şöyle gösterirsek şuradan e, dolamayı yapmışız zaten. Evet evet. Çe ve sürgünü aynı anda e, şu an devam etmeye ya, başlıyor çalışıyor. Şeyini sürdürüyor. Şu alttan da gösterelim. Yani meyve Anlamında kalite anlamında ne oldu nedir şu şekilde siz neler söylemek ister, söylersiniz Murat. Murat Bey siz de evet, e, geçen, geçen sene de buraya görmüştünüz şöyle etmiştik. gelin ee, burada patlıcan vardı Aha. Ramazan Bey üründen e, rekor gelişimden memnun olduğunu bize Murat. söylemişti evet bu sene e, biber konusunda e, şunu izlenme, izlemesini yaptım ben de şu anda yine bitkileri çok homojen bir şekilde, boyları aynı hı hı. bir vaziyette gidiyor. Şöyle gösterelim bir, bir yanda. Dalgalanma yok, serada. Evet. Serada bir dalgalanma yok, Serha'da. bir dalgalanma yok. Kimisi şey Kim olgu, gelişimlerini aynı ölçüde sağlamışlar. Bu güzel bir şey. Çünkü evet. E, e, boyunun bitki, çok uzun gitmesi, alçak gitmesi vesaire dengesiz olduğu zaman verimi de direkt yansıyabiliyor bu. Tabii alçak olduğumu e, verimi, yani verimi yok, etkiliyor. Yani çok hızlı mi de tere varacak korkusuyla e, sever e, değişik... E, Durdurucu vesaire. Durdurucu vesaire kullanmaya çalışıyorlar. Bu Hı. da verimi azaltıyor. Verimi azaltıyor. Şu homojen bir şekilde kendi halinde e, sağlıklı bir şekilde gelişen bir durum. Devam ediyor. Şöyle gösterelim biraz daha. Üreticilerimiz görsün. Mesela şurada tabi oralarda alınmış yerler. Bakın, Şöyle açalım. Yavaşçını böyle gösterelim. Durumunu, bir de meyve şu meyve durumu şu, meyve şu meyve şekilde görünüyor. Ee, şurada da aynı şekilde gidiyor. Şöyle gelin. Şöyle geçin burada şey yapalım şöyle gelin Ramazan Beşisi de böyle Aha. gelin ee, bak bak arkadaki meyveler Daha evet. burası yeni toplandı yeni bu? toplanmış bir yerdeyiz Aha. şimdi rekor gelişimi gönül rahatlığıyla herhalde bu sene iyice artık bağıra bağıra, bağıra tavsiye ederiz Aha. hatta ben dayı ol Ahmet o da biber ekiyordu ben biberde bir de kökçüklü bir sıkıntısı olur var mı şu an burada evet, görüyor musunuz şu anda yok bak olsa ölmüş olur şimdi abi. biz e, her zaman şunu söylüyoruz evet. rekor gelişim e, bir ilaç bir gübre değildir. Değil. Burada, kök e, burada kök çürüklüğe etkisi topraktaki suyun emilmesi evet. suya dayalı oluşan kök çürüklüğünü rekor gelişimde büyük oranda durdurabilirsiniz evet. ama bir koruma ürünü değildir ama işte ürünü etkili değildir. faydası var o konuda var yani. etki ediyor etkili. E, bunu da buradan belirtelim evet. e, biz teşekkür ederiz tamam sen gezdirdiniz Evet. Tekrar ikinci yıl üst üste kullanılıyor. Evet. Herhangi evet. bir sorun gördünüz mü? Yan etki vesaire. Şu anda yan etki görmediniz. görmediniz. Şu anda bir şey, sıkıntı gibi görmedim yani. Teşekkür ediyoruz. Seranızı evet. gezdirdiniz. Evet. Murat Bey size de teşekkür kök, ederiz. Faydası da kök çürüklü. işte faydası oldu. Kök yani. çürüklerine de fayda ettiğini. Çünkü bu toprak bu serada biber olmuyordu. Şimdi geçen sene siz patlıcanda Bakşam da var. aynı şeyi söylemiştiniz. Evet, evet. Burada da. Bu evet. serada kök çürüklü olan bir seraydı. Tabii, tabii tabii. Şu an biberde bu görülmüyor. Geçen sene ben de bir arık biber vardı. Oradan şey yaptım da ektim zaten. Ölmedi diye ektim onu. Ölmedi. Denemeyi yaptık. Ha denemeyi yani yaptın. Başarılı oldu. Ha şimdi öbür seralarında da var aynı <gülüyor> birer tane sıra. Tamam. Şeye giderseniz görürsünüz. İnşallah onlara da bakalım. He. Buradan şöyle bir el sallayalım. Türkiye bütün üreticiler ha. bizi görecekler. Buradan görürsünüz o biberler